Al aşağıda amına koymuş Şuna 3 dolar verseydim şuradan daha fazla reklam alacaktım ya. Allah senin belanı vermesin Cyber ya. Ama her yayın oynuyorsun ya bu oyunu. Hangi pa He, bir de geyin satış diyor ama. Senin Allah belanı vermesin. Buradan nasıl çıkaracağız oğlum bu? Dünyanın neresi ben, Allah bile bu. Ağzın Arkadaşlar nasıl yapacağız biliyor musunuz? Tamam. Bu oyundan şöyle yapacağız. Ben e bunu evet, The Walking ben buradan geçiyorlardı. Bak size şöyle ortaya koyayım bir de kendimi tamam mı? Tam bir gözükmesin bari. Bak tabelalardan nerede olduğunu buranın anlamaya çalışacağız. Tamam mı şimdi? Ben Amerika burada. Walking Dead de buradan geçiyorlar. Baba The Walking Dead de buradan mı geçiyorlar? Evet. Neresi burası yani? Ee. Amerika'nın neresi yüzse? Amerikan Kansas'ı. Kansas'ı mı? Aa. Ağaç var bura Türkiye olamaz diyen çıktı Orada oraya çıkıyor Be hemen polo yaka tişörtlü. Senin ben belanı sikiyim Cyber vereceğim iki buçuk dolardı şuraya ya Yaptığımız reklamın <gülüyor> hatta hesabı yok şu an ya Araba plakası, araba plakası, araba plakası ve ee, Şeyinden anlarız olayı Baba bu araba ne? İnşallah 21 çıkar bak <gülüyor> Küçük boy ne <mimle> mi yapalım <gülüyor> Rusya diyesim geldi ya şimdi. <gülüyor> bir şey mi düşün? Biraz daha gidelim şöyle. Aşkım sen de tahminlerini yürüt. Şöyle gidelim. Daha ilerliyorum. Tamam neresi burası? İşte o, o, oyun bu. <gülüyor> <gülüyor> oyun bu. Bir dakika. Nere diyor? Baba tam böyle tabela görüyorum. Ah şurada bir tabela var. Bırakatın kapıfı mu? Ede Rusya! Konet'e bu for nene? neresi lan? Ukrayna mı? tarafları bence burası. Buz yol çünkü. Dur şöyle arabaya doğru gidelim. Winch var, 420. Dur şöyle gidelim. 420-460 diyor, dur. Yeri... Rusya, Belarus ve Ukrayna. Dur. Tam bir tabela bulsak yeri olay ne biliyor musunuz? Olayı anlatayım size. Şu tabela biliyoruz. bu tam Slavcadan nasıl okuyacağım amına koyayım ya? Buradan da ne, ne yapacağız biliyor musunuz? Mesela Rusya diyoruz ya Rusya'ya doğru inip yeri bulacağız şöyle. Anladınız mı? Belki okuruz oğlum böyle bak Tomsk diyor ya. Böyle okuruz belki. Diyor. <gülüyor> o! <gülüyor> <gülüyor> basınca yerini çıkıyor lan şurada. Oyunun bagını buldum. Bak şimdi ileriye basıyorum, piksel piksel yerine adı çıkıyor. Bak, ah bak, Google yazıyormuş lan, Google yazıyormuş. Denemek yani Google. Ya. Yazıyormuş. Baba bu kulübede de bir şey yazmıyor. Burada niye geçidi var ya? Oğlum, <gülüyor> ormandan ormandan orman. vallahi ormanda ormana geçidi var. <gülüyor> Çok enteresan bir yerdi şu an. Allah Allah. Hayvanlar için yapılmış diye bir var. 46 yazıyor bu. 46. yol demek oluyor tamam burası. Ama Rusya da şimdi o kadar büyük ki arkadaşlar. Şimdi Rusya dediğimiz yer şöyle bir yer anladın mı? Yani buradan biraz daha bir şeyler çıkaramaz mıyız diye. Arıyorum ben. Ana amacım o yani. Üst tarafı kullanılmıyor mu? Ukrayna burası diyen de var mesela. O bizi çok kötü yanıltır bak. Baba anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Vallahi billahi anlamıyorum. Hazır şunu da yaptık bari amına koyun. Beymen'de de 162 ve ürün üzerine indirim varmış onu da kapına hemen bunu gören alsın hemen Beymen'den. İlkinciye para biriktireyim söz alacağım. Baba yani çok zor. Ben biliyorum orayı. Bana güveniyor mu Kemal? Dümdüz düz bir yol bulacağız Cyber. Ya sola sola git sola git bak, Şuralar. Sola doğru git. Ben sana bir şeyim şuralar bence. Ne diyorsun? Hayır hayır bak biraz daha sola git. Sol aşağıdaki bu yeşillik alan bak. Full yeşil. Nasıl şuralar mı diyorsun? Evet oralar oralar. Şöyle falan olabilir mi yani? Net buraya. bastım. Oo, oğlum 484 kilometre ilerisiymiş lan. Biraz daha Salatalayın sen midirdik ha. Harbiden 400 yakındık ama ha. Tamam güzel güzel yakındık. Bak 500 kilometre altını sayalım. Tüm dünyada oynuyoruz sonunda. Devam. Ha. Baba bir de bir Çeyve geçelim mi Kemal? Nereye? Çeyve, kuzide gelsin. Oh. Tamam, ormandan çıktık şöyle. Geçelim, geçelim. Manga. Aşkım. Aşkım. Gelmeyen sen de. Ben gelirim. Tamam keyifdeyiz. Şimdi baba burayı Oğlum word biraz sıkıntı oldu. Keşke başta bir şeyden başlasaydık şöyle ya. Baba şimdi olay şu. Yine bizim bir tabela bulacağız. Bir yazı bir şey bulacağız. Bu posta kutuları Şu ne? 107 diyor. Aha. Şurada bir şeyler var. Aga. Tiffany yazıyor. Stop. Slow children at play. Dur. Burası, burası. Burası. Burası Amerikanya. Burası ben Amerikanya. Şimdi. Arabaya bakıyoruz. Araba. Bu araba ne ya? Bu arabanın... Yok ki bu arabanın hiçbir yere. Oruelon belki İngiltere, belki Kanada. Olabilir. Kanada, Kanada da olabilir harbiden. Arabalardan anladığımız Chrysler mı o? Cruiser mı? Dur bir şey diyeyim mi? Bak, bakalım. arabalardan ne anladım biliyor musun Kemal? Hmm. Amerika'nın böyle iç kesimleri var ya, bence oralarda. İç Anadolu mu? Daha Amerikan böyle... İç Anadolu <gülüyor> İç Amerika. <gülüyor> Şöyle yürüyelim az daha o zaman. Bak. Kanada'da her yer pal palmiyağı. çok güzel bir detay var. Be. <gülüyor> Kanada'da her yer palmiyağı. Kemal direksiyonlar soldaydı. Burası İngiltere olamaz. Palmiyağı. Oğlum İngiltere değil zaten. İngiltere'ye çıkar aklından. He. Baba şimdi olayı bitiriyorum. Dear Ron Kennedy Pond RD Deer Run Kennedy Pond RD Ara bakayım Cyber Nereden arayayım ama Google etsin oğlum biliyormuş gibi Ya sarak ya. yapıyorum onu Olur çarptırma çarptırma lan hile Biliyor değil olur. ki o Buradan biz buluyoruz sonuçta Ya Amerikanın ortalarına tıkla Yakın olur zaten ama kaç dedik 1000 kilometre sınırı mı koyduk? Bileceğiz? 500 dedik 500 500 Oğlum 500 çok az ki 1000 kilometre Türkiye'nin Biz yapamaz mıyız? İstanbul'dan Mersin bin değil oğlum Yani ülkenin içinden ili de yakın olacak gibi bir şey diyorsun o zaman sen Evet evet Buraya geldiğimiz yol mu lan? Aa ben buraya nasıl döndüm oğlum? Oğlum bak <gülüyor> Yok, öyle bir şey dinamadım. ki Gelişmekte olan bir yer aynı zamanda bak Burada 2017'de 2017'de çekilmiş bu foto. 2017'de daha yollar yapılı değil. Şu fotoya geçiyorum. 2019 fotosu bu. Burada yollar yapılı. Aga. Burası gelişmekte olan aynı zamanda bir Vallahi bak. Gerçekten buradan yakalamamız lazım. Buradan yakalanması lazım arkadaşlar. Şimdi speed Tabii limit 35. Speed limiti 35'miş buranın. Tamam mı? 35. Şurada ne yazıyor? 1000 dolar, Toronto-Toronto Highway mi? Tam Amerika olduğu kesin Kanada değil dolar kullanıyor. Kanada doları da var değil mi? Kanada. Do... Pay... Payment ends diyor. Bu diyor şeyin diyor. Sonu diyor burada diyor bin dolar diyor. Çöp atmak bin dolar cezalı mı? Ne görecek bunu burada? Kamera mı görecek şuraya köşe çöp atsa? Neyse onu sorgulamayalım da şimdi. E, 61'i çöp işte şuna. Bunu kim attı? Buna 1000 dolar ceza mı şimdi? Allah Allah. Anlamadım onu tam da. Ee, şöyle gidelim bakalım. Bu sağda ne var? Burası hususi alan. Bakmayalım hiç. Avustralya burası diyen de var. Bak kafa karışıyor baba gittikçe. Arkadaşlar. Ciddi ciddi şu işi bak. Şu dünyayı bilen, gezen gören biri yok mu ya? Dünyayı gezen sürekli. Güney Amerika falan da diyen var bak kafaları karıştırıyorsunuz ama yani. Bina mı? Bir dakika daha ilerliyorum dümdüz ilerliyorum tamam böyle baya ileri gidiyorum. Bir profesyonel Allah çağırdım Kemal yardım için. Allah Hah, Allah. Bir, bir Oğlum ben yine çağırdım. nasıl aynı yere geldim. Kim geldi? Kuzey burası neresi sence? Bilmiyom ki. bu ipucu oh. Şimdi ipucumuz şunlar bak. İngilizce bak, kullanıyorlar. Bu. Gelişmekte olan bir yer. Evet. Ee, daha kasabamsı. Ormanlık evet. alanda. Diğer bakın ama. Dünyaca yani? Dünyaca genelimi bu. Yok Mars'ı falan da dahil edem. <gülüyor> o senin başka bir. <gülüyor> Yok sadece Türkiye mi ya? Oğlum Türkiye'de kimin İngilizce kullanıyor hangi şey belediye? Amına koyayım İngilizce kullanıyor mu? Anladım, anladım tamam başlama. Tamam <gülüyor> <gülüyor> İngilizceyi kaçırmışım arada. <gülüyor> Bak diyorum ki burası Amerika. He. Kanada değil artık burası ha. Kanada olmaz herhalde burası Valla Vallahi değermer bir şey yazıyordu. <gülüyor> Olabilir yani. Ay demek Aha, ya. Dur. Baba. Bu abi de tam Amerikalı tipiyor. Bir şey diyeyim mi Direkt size? Bir Amerikalı bu abi. Kanada değil bura. Cash for junk cars and scrap. Kaliforniya olmuyor. ya? Camal. Anjo, Kaliforniya mı? Kaliforniya değildir evet. baba. Bir şey diyeceğim ya. Malatya mı? <gülüyor> ee, şu taraftan gideyim. Dur, biraz daha, biraz daha. Bu ne yazıyor buralarda? Sağdan da bu çok global <gülüyor> Richland! Richland! Richland nerede Aga? Richland nerede? Amerika'da Vakı o lan Lani bakma var mı? Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Tamam sadece bana şunu söyle Richland nerede Aga? Leroy Leroy is the man What may... Bunlar... Ne oğlum burası? Dur bakayım şurada ne yazıyor? Carver Hayes Welcome to Carver Hayes Leroy Baba. Ar Washington mu diyorsunuz? Bizize bir şey gelmez. Bu arkada bir tane çöp şeyi vardı. Bir oraya gelsene. Nereye? Aa belediye şeyi yazar. Belediye çöp kutusuna yazmaz mı hani şeyi? Hangi şehrin şeyi ise. Belediye çöp kutusu mu? <gülüyor> ya amına koyayım. Lan yazıyor beni. Lan mal mısınız <gülüyor> oğlum bu Amerika'daysan? Hayır. Ne yazık Washington Büyük Şehir Belediyesi mi yazacak şunun üstüne amına bir? <gülüyor> Baba, şimdi Washington, tamam mı? Washington nerede? Washington, Washington, Washington. Oğlum Allah Allah, şuralardaydı en son. Nereye gitti? <gülüyor> Washington. Ah, Rüçlen. Buldum Rüçlen. Merkez değil ama burası. Vesti burası. Vesti Westi burası. Hatta burası ne? Bak burası ne? Yeşil alıp bir alana şey, gid. Yeşil bir alana, alana gid. Bence sol üstteki bilmem ne parkı diyor bak. Orasıdır bence. Sana bir şey diyeyim mi? Bence var ya. Golf falan yoktu abi orada. Dur bekle. Şurası, tamam şurası bir dursun. Daha ilerliyorum. Yolu bulacağım yolu. Yolun adından bulacağım size. Ne diyor? Martin Luther King mi? Baba biz nereye geldik ya. Bu caddenin adı mı bu? Martin Luther King kimdi lan? Caddenin adı mı oğlum işte? 107. 224 burası ana şey tamam mı? 107. Ee... Daha böyle yeşillik bir alanda inelim şöyle. Ve Richland neredeydi? Buradaydı abi. Richland şurası. West. Richland. Biz Richland'in girişini gördük. Bak uzak olacak Richland'le biraz. Baba şuralar falan diyorum ya. Var mısınız? Vallahi hiçbir oralar... şey yazmıyor. Ben tam ortasını işaretle bence bu farkı. Burayı. Ama çok sulu oğlum buralar. Su yoktu ki öyle. Ya aralara girdik mi? Normal yoldan bakıyoruz biz ya. Buralar değil değil mi ya? Şöyle falan işaretliyorum. Kabul mü? Şöyle. İşaret. İşaret. Vay da bir diğer taraf çıktı. Baba biz ne açtık koyayım Nereye gittim ya? Bunun nasıl oldu bu ya? Oğlum Richland kasaba sinmiş şehir, şehir mi miş öyle. Aa yazıyor da burada ya her şey yazıyor da. Valla Amerika böyle bir şey işte Amerika biliyor musun? Devam burayı bulduk ya.